efacac topluluğu kurucu başkanıyım. Şu an topluluktaki arkadaşlara sadece boş zamanlarında gelip destek oluyorum. Ben Melike, toplulukta besleme sorumlusuyum. Yaklaşık 1,5-2 yıldır bu dostlarımızın beslenmesine, sağlıklarına katkı sağlamaya çalışıyorum. Topluluk 2018 yılında kuruldu. Kampüs içerisinde çok fazla saldırgan köpek vardı. Ee, bu köpekler işte insanlara, çevreye saldırıp yaralanma gibi durumlar yaşanıyordu. Bu problem çözülmesi için kuruldu ve e, kurulum toplumun asıl amacı e, kampüs içerisindeki hayvanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde e, bütün sağlıksal problemleri, eşit dış parazit ve aşılamaların yapılması ve e, insanlarla uyum içerisinde yaşamasını sağlamak. E, bu yüzden işte zaten... Sağlık kontrollerinden geçiyorlar, aşıları, e, işlemleri yapılıyor. Bu şekilde bu problemler çözülmesi için kuruldu. Yaklaşık zaten 2,5-3 e, ay içerisinde bu problemlerin bu kampüsü içerisinde çözdük. Burası pilot uygulama olarak başlamıştı. Şu an Gölbaşı kampüsünde de aynı uygulamamız var. Dış kapı kampüsüne de kurulmasını bekliyoruz. Şu anki uygulamamız Gölbaşı ve Tandağan Kampüsü için kapalı alanlarımız var. Bunlar besleme ve rehabilitasyon alanı olarak geçiyor. Hayvanlarımız bu alanda davranış eğitimi alıyor, aynı zamanda günlük olarak beslenmeleri sağlanıyor. Bu konuda işte besleme ekibimiz var, yaklaşık 25-30 kişiden oluşuyor, hepsinin emeği çok büyük gerçekten. Ee, örneğin e, sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bile çoğu insan gelip bu kampüste besleme yaptı. Hiçbir zaman aç bırakmadık. Ee, yaklaşık şu an 50 köpeğimiz, 100 civarda kedimiz var. Ee, beslenmeleri genelde e, Instagram sayfamızdan gelen bağışlarla ya da e, şu an sponsor firmamız var Royal Canin. Onun yoladığı bağışlarla gerçekleşiyor. Sağlık ihtiyaçları için herhangi bir sağlık sorunu olduğunda okuldan araç ayarlayıp veteriner fakültesine götürüyoruz. Bu süreçte eğer durum çok ciddi değilse tekrar besleme alanımıza geliyor. Orada bizler tedavisini devam ettiriyoruz. Ama eğer ki hani okulda kalması gereken, serum alması gereken durumlar varsa da o zamanlarda veteriner fakültesine kalarak tedavilerini tamamlıyorlar. Şu anki güncel besleme düzenimizde pazar günleri besleme çizelgemiz oluşturuluyor. Besleme komisyonundaki arkadaşlarımız müsait olduğu günleri bize yazarak listeyi doldurmamızı sağlıyor. Öğle saatlerinde besleme ve rehabilitasyon alanımıza geliyoruz. Burada öncelikle hayvanlarımızın mamalarını hazırlıyoruz. Hepsinin aldığı günlük miktarlar belli. Hepsinin mamalarını koyduktan sonra bu besleme işlemini açıkta yapmıyoruz. Kapalı kafes alanlarımız var. Mamalar ortalıktaken mama kavgası olabiliyor ya da mesela Cemile diye bir dostumuz var. O çok yavaş yerken Mira hemen mamasını bitiriyor. Hemen onun mamasına dadanmaya başlıyor bu kez. Böyle sorunlar engel olmak için hepsini kapalı alanlara alıyoruz öncelikle. Onlar mamalarını yerken genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Örneğin bir yerinde yaralanma var mı? Ya da işte dokunduğumuzda acı hissediyor mu? Tüylerinde bir problem var mı? Bunların kontrolünü yapıyoruz. Ardından sularını tazeliyoruz. Eğer dışkılama çok fazlaysa onu temizliyoruz. İki haftada bir de genel alan temizliğimiz oluyor. alandaki kırık şeyleri onarıyoruz ya da işte çok fazla ot dökülmüş oluyor, otlar kurumuş oluyor, bunların temizliğini sağlıyoruz. Genel anlamda bu şekilde ilerliyor bir günümüz Beslenme düzeni bittikten sonra mamalarını yedikten sonra dostlarımızı göz tasmalarıyla ve aynı şekilde zincir kayışlarıyla gezdirmeye çıkarıyoruz. Kamp içerisinde hayvanlardan korkan ya da rahatsız olanlar olduğu için genelde bu tarz şeyleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Biz alanda şu, şunlarda da tabii vesile olduk biraz. Ee, köpeklerden korkan hobi, e, fobileri olan bazı insanlarımız korkularını yenmek istiyorlardı ama bu tarz bir ortamlara sahip değillerdi. E, onlara e, korkularını yenebilmek için her iki tarafında güvenli olacağı e, alan dışında köpekler alan içindeyken e, kişi alan dışında e, ödül maması eşliğinde yavaş yavaş köpek köpeğin ona alışmasını sağlayarak e, böyle kısaca kısa dokunuşlarla köpeklere korkularını yenmesine biraz vesile olduk bu konuda istekli olan arkadaşlarımızla ee, yine aynı şekilde e, hocamızın alana gelerek e, bize gösterdiği temel itaat eğitimlerini köpekler üzerinde uygulamasını yaparak e, köpeklerin temel itaat eğitimi almasını sağladık ki e, kampüs içerisinde insan köpeklerden korkan insanların e, Hani bunların eğitimli olduğunu, dur, kal dediğinde kalacağını e, gibi şeylerin bilgisinde olsunlar ve daha az çekinmelerini sağlamak amaçlı bu tarz eğitimler verdik. Pandemi öncesi dönemde Yemekhane komisyonumuz vardı. E, yemekhanenin açık olduğu dönemde e, tam böyle... Tepsilerin bırakıldığı kısımda yaklaşık 4-5 arkadaş bekleyip hayvanların yiyebileceği şekildeki yemekleri topluyorduk. Hem böylelikle bir atık oluşmasını engelliyoruz. Bu yemeklerin çöpe gitmesini engelliyoruz. Hem de dostlarımız için yemek çıkmış oluyordu. Ama bunlar genelde besin değeri açısından bütün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Mamayla beslemek ilk önceliğimiz oluyor. Ama mama konusu desteğin, konusunda da her zaman destek bulamıyoruz maalesef. En basitinden bir yoğurt kabı. Normal zamanda her evde çıkan bir çöp diyebileceğimiz şey ama bizim ona bile çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü yeri geldiğinde biz bunu su kabı yapıyoruz, yeri geldiğinde saklama kabı olarak kullanıyoruz. Bu tarz ufak ama bizim için çok değerli olan çok eşya var ya da kediler için kulübe yapımımız oluyor. Bunda da yine artık malzemeleri kullanıyoruz ya da izolasyon malzemelerine ihtiyacımız oluyor. Aslında hani şey böyle herkesin çöp olarak düşündüğü şeyler bizim için çok değerli olabiliyor. Yasemin hocalarımız, hocamızla aynı zamanda e, ilkokullara, anaokullarına e, çocukluktan hayvan sevgisini aşılamak amaçlı, işte sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılmalı, sahipli bir hayvana nasıl yaklaşılmalı e, şeklinde eğitimler de e, vermeye gidiyorduk pandemiden önce. Topluluğumuz ilk köpekler olarak başlamıştı ama doğanın dengesi olarak köpeklerimiz, kedilere kediler, işte sincaplara, e, saldır, saldırma durumu oluyor. Kediler için korunaklı e, kedi besleme noktaları, su yerleri gibi noktalar oluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda sincap için kaçış noktaları, e, çünkü bu kampüste bulunan sincaplarımız kızıl sincap ve nesli tükenmekte olan sincaplar olduğu için koruma altında olan sincaplar ve biz de buna özellikle çok dikkat ediyoruz bu konuda sincaplarımıza. Ee, hem onların e, nesillerinin devam ettirebilmesi için hem de e, koruya, kedilerden koruyabilmek için e, bazı projeler düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Hangi üniversite hangi sıkıntılar yaşıyorsa e, olsun işte problemleri nasıl çözmüş bu zamana kadar olsun ee, birbirlerimize bu konuda destek oluyoruz ki e, bir karşılaşım bir, bir topluluğun bir yerde karşılaştığı problemin başka bir topluluk e, karşılaşırsa e, hatalar düşmeden direkt oradan e, bunları çözüm sağlayabilmeleri için e, aynı hatalara diğer topluluklarda düşüp zaman kaybetmemesi için e, birbirimize olabildiğince etkinliklerde destek sağlamaya çalışıyoruz ki e, çünkü Fakül Bizim üniversitemizin veteriner fakültesinin olmasının büyük bir etkeni var. Ee, daha profesyonel, daha bilimsel olarak çalışılıyor. Bazen köpeklerimiz kampüs içerisinde salınık olarak geziyorlar. Ve kampüs içerisinde mesela patisine bir zarar geliyor. Çok ufak bir şey. Ama hemen böyle... Alanımızı yuva olarak belleyip işte hani benim buram hasta dercesine bizim yanımıza gelmeleri de bizi çok fazla etkiliyor bu anlamda ve çok fazla güç veriyor.